He, sen anlatmıştın, ya, anlatmıştın. 72. Nerede doğdun? Şalvan'da. Şalvan'ın. Kaç kardeşsiniz? Üç oğlan üç kız. Buraya gelin mi geldin sen Servet teyzecim? Kızım sormayın karı değil karı. olsun sormayın karı. Hepsini değil mi canım? Kut <gülüyor> acaba anlat Havan'ın teyze de, de, de anlattı anlat. Onda bir şey yok. Anama babama olmadığından özsüz geldim ya, işte. Anam hiçbir şey yok. Özsüz işte bir gece getirdiler. Kaç yaşındaydı Serben Kaç yaşındaydın bilmiyorum kızım şimdi. Bilmiyorum. Kırk dört sene oldu geleli. 42 iki oldu? 44 dört sene oldu? Kırk dört oldu? oldu, oldu işte, işte. Eşinin ikinci evliliğiymiş değil mi? İkinci evliliği. Utançalarlıymış. Galipten ölmüş o Çekiyorlar böyle hale. Çekiyorlar. Utanma. Hı? Utanma çekiyorlar. Bak bunlar hep çekilmiş. Melahat Teyze'ye girdi. Melahat Teyze'ye girdi. Hadi bakalım. Hayır bu içinde bilgisayara da kalsan görülür bu. Melahat'ın hava, Iraz'ın hava. Kulaksızlığın Höram'ın hava. Bu senin Sayınava. ilk evliliğin mi Servet teyzeciğim? Hı hı. Dört tane çocuğu varmış değil mi Ahmet amcamın? Dört, bir öldü. Yine gün ne... Şey üç kız bir olan da evvelki bir öldü, biri ki ne üç kız bir olan 4 Sen bilerek mi geldin dört tane çocuğun Ahmet amcama? Tabi. arkadaşıydı de işte bildik tendik olduk. İttile. Düğünün oldu mu? Olmadı kızım sor sorup durma. Bir yere bir gece geldim diye işte ya. Ana. Aa, ölsüzün nasıl değil mi? Düğünmeden dört çocuğun üstüne getiren adam. Nasıl anlaşırdınız ikiniz Ahmet amca? İyiydik canım. Hacı'ya bile gittik geldik iki defa. Hep iyi mi geçindiniz? Hı -hı. Dört tane çocuğa sen bakmışın? Kaynam da vardı, eltim vardı. Birlikte durduk işte. Yine de ben de baktım canım. Ben bakmam ama tabii kocuk. Ki... Ona rağmen Ahmet amca ile iyi geçindiniz. Hiç dövüşmediniz mi? Evet. Anlatırız. Bu da öyle kırıklıyor ya. Dövüştüğümüz zaman olmuştur. İyi geçindiğimiz zaman olmuştur. Ne yapacaksın? Sevdiğin mi sonradan mesela geldin dört çocuğun... Sevmezsem gelimin canım. Bak nasıl idi, geldi. bak geldin yine bak. <gülüyor> Yakışıklı mıydı? Yakışıklıydı. Kocası var, var mı? Eee sen yakışıklılığını nerede gördün? E görmem, Canım bizim köve geliyor ya. Yakışıklılığına aldandın. Dört çocuğu bile görmedin mi? Biz bile bile geldik. Neler yaptınız Ahmet amcamla? Ne işler yaptınız? Turlar işledik bol bol. <gülüyor> <gülüyor> Kamil'e. Yeteğe kar kızım. Yeteğe <gülüyor> Ne işler yaptınız? Bağ... Bağ tarla işledik, sürdük. Ahmet amcam ne iş yapıyordu? Üzüm alıp satıyordu. Gizlegin <gülüyor> miydi? E, i̇yiydi gene. Çok mal almıştır ondan hmm, sonra. al. mal. <gülüyor> mal varsa zaten işleyemeyiz. Yeter gidelim. Sata Satıp parasını yersin? Ben miyim? Beş kaç tane biliyorum sen evlat? Annem baban neden vefat etti? Annem babam hasta oldular işte. Anam bilmiyorum ufaklarından ölmüş. Baban da sonra doğdu hastalıktan, göğüs takımdan bitti. Kim baktı büyüttü sizi? Kardeşlerim. Sayın küçük müydün? Küçük. Akrabanız az mıydı? Hı? Akrabanız az mıydı? Bakma buna. İyi e, akraba bakar mı? Kardeşlerim baktı. Onlar da evrendi gitti. He. Eng büyük kardeşin kardeşim vardı bu o vakta Yabanda. Burası Benim güçcüğüm, anasının bir anamı bilmiyor. Kardeşlerin nerede şimdi Serber teyze? İki denesi öldü. İkisi sağ şimdi. Bir kız kardeşim sağ. Benim güçcüğüm. Evlatlar, evlatların nerede evladın? Evladım İzmir'de. Gelip gidiyor mu? Gelip gidiyorum. Peki öbür baktığın evlatların? Cık, gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Küsle. Gözden? Neden, Neden iştim? Mal'danlıktan ötürü iddia ettiler. Ee ne yapacağım Bitti gari kızım. dil oldu Ahmet amcam öyle ne 14 olmuş mu lan 4 manda özleyen mi ana onun en mi gari öldü gitti neden İşte. sen nasıl geçiriyorsun şimdi zamanını burada zamanım iyi bir yalnız değilim şimdi de bu kadın var oturukaka oturasa namara tamire onun oturukakı öz bu tarihe giden işte iki dölüm verim var. Hacı'ya gittiniz mi sağlığında? Gittik. Beraber gittiniz. Hı -hı. Sen demin daha güzel konuşuyordun. Sen ver de ezi. Sessizleşti. İyi kızım ben bunu konuşayım. Hı? -hı. Heliz'in ayında çıkacağız mı biz? Hayır hayır, hayır çıkmayacağız. Sana getireceğiz biz bunu. Bu seferki zengin olup para <gülüyor> mal mülk bırakır. Olmaz mı? E veririz seni iyi bir dedeyle. Koş Koşverin iyinin Ha? Hayır Vallahi kendimi yapamıyorum ben ha ha diyor <biz> bunlar <gülüyor> ha <gülüyor> Belki bu sefer düğün yaparız. Hayır hayır. Seni gelinlik giydiririz. Olmaz mı? Gelinlik giydim galveteye kadar şeyleri. Koca köyde. Nasıl? Aman Nasıl? koca demişim ben şuradan. Kabirde geyecek. Kabirde. Haa. Ha. Koca, kabirde. Koca, koca kabirde. kabirde. koca kabirde. Koca kabirde. Koca kabir yerimiz kar bizim kızım. Neyin yerimiz? Sen şimdi hiç gerildik giymedin mi? Allah'ım bunu öyle versin. Kız insanın içinde kalır be. Niye versin? Sen şey geldi, geldi geç geçti. Server teyze. Geldi geçti. Sen Ahmet amca git. Seni bir gece buraya aldı geldi. Nikah kıydı mı hemen? Kıyma canım? Ama sen yalnız başına geldin değil mi? Yanında biriyle geldin Gelmem bir mi? Gelmemin yanım soru sorup durman gar kızım be. <gülüyor> tamam. Anlat da bize. Ne çekmiyoruz gar, çekmiyoruz. Kapattık. Oturda Ahmet bak çekmiyoruz. E, Geçmiş şeyi anlat ver ne olacak? Anlattım gar şeyi. İyi anlattım gar şeyi anlamadım gar. Hiç bütün alfablayıyor. biliyor. Geçin, geçin. Ben bilmişim çok mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yapay zeka o da böyle çalla. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kalkın ne edeceğin? Ben Çallı, Denizli'den geldim ben. Hmm. Ama Çallı olduklar. Şurada olduk Aras Hanım yani. neydi onun için? <gülüyor> şey ne? Neydi ki o? No? Aras Hanım da senden büyük mü? Büyük. O kaç yaşta? 70-70. Aras da bu kardeş mi? Kardeşim. Ay, yani. İyi. Damadınla? İyidir onlar, her zaman. Damat Çocuklar, torunlar. da iyi o torunumla. Damat Çallı mı? Hı hmm. İzmirli mi? E nasıl buldunuz onu? Oraya gel büyük ablası orada da, o gel ki deki gördüle. Ha. Ne kevvedile. E şi, senin kendi çocuğun ve kardeşlerle konuşuyor mu? Görüşüyor Eyle mu? Evet, konuşuyorlar, deni konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar mı? Ona da düşman oldular. Ona yedirler seçtiler başka gitsen belki hiç göz göremeyecekmış. Babam seni sevmedi biz de sevmiyor seni. O da onlarla oldu, onda öyle oldu. Beni başka yerden mi getirdin sen diyor. O da onlar evladına, baba, kardeşin. Babam sevmedi seni, ben de sevmek, biz de sevmiyor seni. Aslında o da böyle sevmedi, sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Hmm. seni merkez babasına, şeyi evladına. Ondan bu zorlan kız geldim. Ya üç ya şey yapmışlar işte. İşte. Bunun bir kardeşi vardı, o da bizim köye geldi, o da dört çocuğun üstüne geldi, o da Ali Osman'a ayı varmış. Ya. Kız kardeşi. Tabii, bunun küçüğü de... Ben geldim de, de, o iyi bakıyor Osman. çocuğa dediler, onu da Alo, Ali Aşeomar'ın abisinin... Kız kardeşi de dört çocuklu biri. He, o da dört çocuğu geldiğinde, dört çocuk vardı onun da. Üç kendinin. Ama o da böyle değil, onun üç kardeşi, Osmanlı bir kadın. Osmanlıdır. Adam açık şeydi, kumardığı, yerliydi biliyor musunuz?